Bakalım anlamlı rakamlarla ilgili bir şeyler öğrenebilecek miyiz? Anlamlı rakamlar büyük bir hesaplama yaptığımızda ve sonuç olarak bir sürü rakam elde ettiğimizde sonucun ölçtüğümüz miktarlardan daha kesin olmamasını sağlar. Ama daha derinlere inmeden ve bu konuyu hesaplamalara uygulamadan önce anlamlı rakam tanımı ile ilgili birkaç örnek yapalım ve sonrasında bazı kurallar belirleyelim. Burada genelde şöyle düşünüyoruz. Ölçümün kesinliği hakkında hangi rakamlar bana bilgi veriyor? Buradaki ilk örnekte anlamlı rakamlar 7 0 0. Yani 3 anlamlı rakam var. Ondalık işaretinden sonraki ve bu 7'den önceki sıfırları saymamış olmamız herhalde dikkatinizi çekmiştir. Bunları saymıyoruz çünkü bunlar sayıyı tanımlamaya yarıyor. Bu doğru ama bu sıfırlar bize kesinlikle ilgili bilgi vermiyor. Şimdi bunu daha iyi anlamak için buradakinin kilometre cinsinden bir ölçüm olduğunu hayal edin. Yani 0,00700 0,0 kilometre ölçseydik, aynı ölçüm 7,00 metre olurdu. Belki de gerçekten metre çubuğu kullandık ve gerçekten 7,00 metre ölçtük. Yani en yakın santimetreye göre ölçüm yaptık. Ama kilometre cinsinden yazmak istedik. Bu iki sayı tamı tamına aynı şey demek. Sadece birimleri farklı. Ama buraya baktığınızda neden sadece 3 anlamlı rakam olduğu daha mantıklı geliyor. Bu sıfırlar sadece ölçüm birimine göre basamak kaydırmayı belirtiyor. Ama gerçekten kesinliği veren sayılar 7, 0 ve 0. Bu sondaki sıfırları saymamızın sebebi, bu sayıyı yazan kişinin bunları yazmak zorunda olmamasına rağmen, bakın bu kadar kesin bir ölçüm aldım demek için yazmış olması. Bu kesinlikle bir ölçüm yapmamış olsaydı bu sıfırları yazmazdı. Sadece 7 metre derdi geçerdi. 7,00 yazmazdı. Bir sonraki örneği yapalım. Aynı düşünceyle burada 5 ve 2 var. Sıfır olmayan sayılar anlamlı rakamlar. Bu baştaki sıfırı yine 0,052 kilometre gibi düşünüp saymıyoruz. Bu da 52 metre olurdu. Bunun da iki anlamlı rakamı olduğu açıkça görülüyor. Yani ilk sıfır dışı rakamdan önceki sıfırları saymıyoruz diyebiliriz. Bunları saymak istemiyorsunuz. Yalnızca sıfır dışı rakamları ve aralardaki tüm rakamları sayıyorsunuz. Ve eğer ondalık işareti varsa sondaki sıfırları da sayıyoruz. Şimdi bu düşünceleri biraz daha biçimsel hale getireceğim. Burada bu kişi 370 bulmuş. Sonra da ondalık işaretini koymuş. Ondalık işaretini koymasalardı, bunun kesinliği biraz daha belirsiz olurdu. Ama ondalık işaretini koydukları için, tam 370 olarak ölçtüklerini biliyoruz. 372 elde edip, onlar basamağına yuvarlamışlar. Bu ondalık işareti, 3 rakamında anlamlı olduğunu belirtiyor. Yani burada 3 anlamlı rakam var. Bu yeni örnekte yine bu ondalık işareti ve sondaki 0, birler basamağının yanı sıra onda birler basamağına kadar kesin bir ölçüm yaptığımızı, kesin bir sonuç bulduğumuzu söylüyor. Yani bu durumda da 3 anlamlı rakam var. Buradaki 7 yüzler basamağında ama ölçüm binde birler basamağına kadar gidiyor. Arada sıfırlar olsa da bu sıfırlar ölçümümüzün bir parçası. Çünkü sıfır dışı rakamların arasındalar. Bu durumda yazıyla her rakam anlamlı bir rakamdır. Yani, 6 anlamlı rakam var. Bu sonuncu belirsiz. 37.000, tam olarak 37.000 mi ölçülmüş belli değil. Belki birler basamağına kadar ölçtünüz ve tam bir sayı elde ettiniz, tam 37.000 elde ettiniz veya en yakın 1000'e ölçüm yaptınız, bilmiyoruz. Yani burada belirsizlik var. Böyle yazılmış bir şey gördüğünüzde, daha fazla bilgi verilmemişse iki anlamlı rakam var dersiniz. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için ondalık işareti koysak iyi olur. Bu 5 anlamlı rakam olduğunu belirtir. Yani ondalık işaretini görmezseniz 2 anlamlı rakam var dersiniz.